Bu videomuzda değişkenler ve grafikler arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Burada iki eksenimiz var. Yatay ekseni, ürünün fiyatı. dikey ekseni ise, ürüne olan talep olarak adlandıralım. Bu çeyrek düzlemde, hem fiyatın hem de talebin yalnız pozitif olabileceğini görüyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Hiçbir firma, müşterisine ürünü alması için para ödemeyecektir. Normal ürünler için fiyatın ve talebin nasıl olacağını düşünelim. Eğer ürünün fiyatı düşükse birçok insan bu üründen almak isteyecektir. Fiyatı da iyiymiş bunu da almak isterim diyecektirler. Yani eğer fiyat düşük olursa talep artacaktır. Hatta belki ürününüz ücretsiz olursa talep tavan yapacaktır. Eğer fiyat artarsa talep de bir o kadar azalacaktır değil mi? Bunu grafiğimizde gösterelim. Fiyat artarsa talep de azalır. Fiyat biraz daha artarsa talep yine biraz daha azalabilir. Fiyat artırılırsa talep de azalacak. Ürünün fiyatı ile talep miktarı ilişkisinin grafiği bu şekildeki gibi bir doğru olmalı. Onun bir doğru olduğunu varsayıyoruz ama bu bir doğru da olmayabilir. Mesela bir eğri olabilir ve bu şekilde çizebiliriz. Ya da bu şekilde de olabilir. Genellikle insanlar bu doğruyu gördüklerinde fiyat artarsa talebin durumunun ne olacağını düşünürler. Talep azalıyor. Şimdi başka bir şekilde düşünelim. Bir örnek yapalım. Emlak ve araziler üzerinden gidelim. Yatay eksenimize nüfus yazalım. Dikey eksenimize de arazi talebi yazalım. Nüfus düşük olduğunda, örneğin nüfus miktarı sıfır olduğunda orada arazi almak isteyen kimse olmayacak. Yani nüfus miktarı düşük olursa arazi talebi de düşük olacak. Nüfus arttıkça talep de artacak. Eğer nüfus artarsa daha fazla insan arazi satın almak isteyecek. Nüfus biraz daha artarsa daha da fazla insan arazi satın almak isteyecek. Bu noktaları birleştirdiğimizde önümüze böyle bir doğru çıkıyor. Daha önce söylediğim gibi bir doğru çizdim ama bu bir doğru olmak zorunda değil. Bir çeşit eğri de olabilir. Şöyle ya da böyle görünen bir eğri de olabilir. Nasıl görüneceğini bilmiyoruz. Ama nüfus arttığında talebin durumunun ne olacağı hakkındaki genel eğilim bu. Eğer nüfus arttığında talebin durumunun ne olacağını soruyorsanız talep artacaktır. Nerede fiyat artarsa orada talep azalır. Burada artan nüfus talebi de arttırıyor. Bunu değişkenlerle daha genel bir hale getirebiliriz. Biz belirli durumlar hakkında konuşuyoruz. Ama eğer böyle görünen bir grafik görürsek, bu x değişkeni, bu da y değişkeni olur. Eğer x artarsa y'ye ne olur? Herhangi bir x değeri aldık ve bu onun y değeri. x'i arttırırsan pozitif yatay yönde ilerlersin. Eğer x'i arttırırsan peki y'ye ne olur? Tabii ki y de artar. Bu örnek için x artarsa y de artacaktır. Bunun gibi görünen bir grafiğimiz olursa bu ekseni a olarak, bu ekseni de b olarak adlandıralım. Eğer a artarsa ne olur? Eğer a'yı takip edersek a ve b'nin kesişim noktasını bulabiliriz. A arttığında b'ye ne olur? A artarsa b de azalır. Evet a artıyor ve b azalıyor. Anlatmaya çalıştığım şey, eğer x ve y birlikte bir doğru şeklinde sol alttan sağ üste doğru artarsa, o doğruya pozitif eğimli bir doğru deriz. Çünkü x ve y arttığında bu doğru yukarıya doğru eğimlenir. Bu grafikte ise bağımsız değişkenimiz arttığında bağımlı değişkenimiz azalıyor. Bağımsız değişkenimiz arttığında, aşağı doğru bir eğime olur, sol üstten sağ alta doğru.